Arkadaşlarım selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Artık AYT 2023 Matematik Kampı'nda trigonometrinin son videosundayız. Son videomuzda arkadaşlarım trigonometrinin large testlerini çözeceğiz. Neredeyse ÖSYM'ye en yakın testler arkadaşlarım ve biraz da sizi terletecek, düşünmeye sevk edecek güzel sorulardan oluşuyor. Bu testle birlikte artık çözdükten sonra rahatça logaritma konusuna geçiş yapabileceğiz. Hazırsanız videoyu da beğendiyseniz geçelim testimize. İlk sorumuza bakacak olursak sevgili arkadaşlarım. Aşağıda O merkezli ve yarıçapı 6 birim olan çember verilmiş arkadaşlar. Bakın bunun yarıçapını vermiş burada 6. KOL açısı yani şurası 7π/12 radyan. KL yay uzunluğu πb radyan şurası ve boyalı daire diliminin alanı da a radyan'dır. Buna göre sin a çarpı sin b kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bizim burada bulmamız gereken bir şeyler var. Bulmamız gereken şey öncelikle şuradaki b uzunluğunu bir bulalım. Normal şartlar altında biliyorsunuz ki bir tam çemberin Çevresi 2P çarpı R ile bulunuyor ki R burada 6. Ama tabii doğal olarak biz 7P bölü 12 açının gördüğünü bulacağız. Yani 2P açıya sahip olan çemberin çevresi 2P çarpı 6 ise acaba 7P bölü 12'ye sahip olanın ki kaçtır diye soracağız. Şimdi burada 2P ile 2P birbirini zaten götürecek. 6 ile şunu çarparsak ikisi bulacağız. Yani arkadaşlarım 7 pi bölü 2 olacak. Yani b burada kaçmış? 7 pi bölü 2'ymiş. Şunu sildim ve buraya 7 pi bölü 2 yazdım. Sonra bir de bunun alanını bulalım. Yani a'yı bulalım. Bunun içinde 2 pi açıya sahip yani bir tam üçgenin e, alanı sevgili arkadaşlarım pi çarpı re kare. Yani 36 pi re 6 olduğu için. 7 pi bölü 12'nin gördüğü açı yani açının gördüğü kısmın alanı nedir? X'dir diyeceğiz ve artık diyoruz ki bakın 2 pi ile 2 pi'yi sadeleştirdim burada 18 kaldı 18'e de şunu çarpacağım 18 ile 10'u çarparsanız şu şekilde X'i bulursunuz 6'ya böldüm 3, 6'ya böldüm 2 21 pi bölü 2 21 pi bölü 2 şimdi bizden istenen şey ne? Sina ile sin çarpımı A dediğimiz şey 21 pi bölü 2, 2 sinüs 21 pi bölü 2 çarpı yine sinüs 7 pi bölü 2 dedim. Daha sonrasında tabi esas ölçüleri lazım bize yani 21 pi bölü 2 ile işlem yapmayacağız. Bunun esas ölçüsünü bulmak için şunun 2 katı 4 21'i 4'e böldüğünüz kalan 1. Dolayısıyla burası sinüs pi bölü 2'dir çarpı şurası 2'nin 2 iki katı 4 7'yi 4'e e böldüğünüz kalan 3 olduğu için burası da sinüs 3 pi bölü 2'dir diyeceğiz esas ölçüsü. Sinüs pi bölü 2 1'dir. Sinüs 3 pi bölü 2 de eksi 1'dir. Dolayısıyla 1 çarpı eksi 1 derseniz doğru cevabın eksi 1 gelmesini e, gelmesi gerektiğini düşünebiliriz. Doğru cevap A seçeneği olacaktı. Evet güzel soruydu. Şimdi geçiyorum ikinci soruma. Çok ama çok dikkatli dinlemekte fayda var ikinci soruyu. ABC bir üçgen ACB açısı 60. Bakın şurası arkadaşlarım 60'mış. 2 AE eşittir AB demiş. Şimdi AE AB'nin iki kat, pardon AB AE'nin iki katıysa ben buna KA dersem burası iki k olacaktır. Yani arkadaşlar şurası şunun iki katıysa demek ki şunlar birbirine eşit. Şurası tam olarak e, AB kenar uzunluğunun tam orta noktası arkadaşlarım. Şurası 7, burası 1, burası da 10 olduğuna göre DE uzunluğu kaç santimetredir diye sorulmuş. DE neresi arkadaşlar? Şuradaki mavi uzunluk kaç santimetredir diye sorulmuş bize. Şimdi pekala. Öncelikle sevgili arkadaşlarım. Buradaki AB uzunluğu bulunabilir. kosinüs teoremiyle. Bakın ben bu AB uzunluğuna x dersem x kare eşittir. Onun karesi 100 10'un karesi 100 Artı 7 artı 1'den 8'in karesi 64 eksi. 2 çarpı 8 çarpı 10 çarpı kosinus 60. Yani 1 bölü 2. Daha sonrasında şuradaki 2 ile şuradaki 2'yi sadeleştirelim. 100 artı 64 bize 164'ü verir. Bundan 80'i çıkarırsanız eğer 84 gelecektir. Yani x kare eşittir 84'müş. O halde arkadaşlarım ben x'i kök 84 olarak bulurum. Bu da bana 4 kere 21 olduğu için 2 kök 21'dir. Yani arkadaşlarım. Burası kök 21, burası kök 21'miş madem eşitler. Bunları bulduk, bunda sıkıntı yok. Bizden istenen şuranın uzunluğu, Ben yani buranın uzunluğunu nasıl bulacağım? Öncelikle sevgili arkadaşlarım, şunu şöyle çekersek, tam olarak orta taban niteliğinde olmaz mı? Yani burası 8'di ve burası bak orta olduğu için şuna paralel çekersiniz arkadaşlarım, burası da orta olacaktır. 7 artı 1'den 8 demek ki burası 4. Demek ki burası da 4 olacak. Burasının 4 olması için şu, şu kısmın 3 olması gerekiyor. Madem orta taban burası 10'sa burası tabii ki 5'tir. Ve arkadaşlarım burası 60'sa şurası da 60 olacağı için bak şurası da 120 olur. Mis. Burası 5. Şurası 3. Arada kalan açıda 120 olduğuna göre ve bize de şu kısım sorulduğuna göre artık bir kosymus teoremi daha uygulayacağız. Bunu nasıl yaparız? Şöyle ki buraya y diyelim bu sefer. Y kare eşittir. 5'in karesi 25, 3'ün karesi 9 eksi. 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı. Kosinüs 120 eksi 1 bölü 2'dir. Eksi eksi artı yapar. İkiler gider. 25, 9 da 34 gelir. 3 kere 5, 15 olur. Toplarsanız 49 gelir. Eşittir y kare ise tabi ki burada y kaçtır? 7'nin ta kendisidir. Yani burası arkadaşlarım 7'ymiş. Cevabımız da o halde c seçeneği de verilmiştir diyebiliriz. Güzel bir soruydu. Görmesi biraz zordu ama... Görebilirdik. Bakın çözümü çok basit olan bir soru. Geometri bilgisiyle direkt çat diye çıkaracağınız bir soru. O merkezli çember yayının üzerinden seçilen 6 nokta ile ABC ve DEF üçgenleri oluşturulmuş. BC'nin EF'ye oranı sorulmuş. BC neresi? Şurası. EF neresi? O da burası. BC'nin EF'ye oranını ben nasıl bulurum? Öncelikle arkadaşlarım. Şu kısım bakın. Neymiş? Buranın açısı teta. O halde bu yayın ölçüsü de 2 tetadır diyebilirim. Burası tetaysa o halde tabi ki burası da 2 tetadır. Arkadaşlarım direkt şunu söyleyebilirsiniz. 2 tetanın kirişi ile buradaki 2 tetanın kirişi birbirine eşittir ve cevap 1'dir. Geometri bilgisiyle, çember bilgisiyle çok basit çok rahat çıkarabiliriz. Peki bu açılar biraz daha zor görülebilir nitelikte olsaydı o zaman ne yapacaktık? Tabii ki biraz trigonometriden yardım isteyecektik. Peki trigonometriden ben bunun yardımını nasıl isterim? Öncelikle sevgili arkadaşlarım şöyle diyoruz bakın. Şunları sildim. Bizim bizim e, sonuç olarak ABC üçgeninin ve DEF üçgeninin bunlar nesidir? Çevrel çemberidir değil mi? Bu çember iki üçgenin de çevrel çemberidir. Ve sen biliyorsun ki çevrel çemberin yarı çapı. Bak birinde bu ötekinde bu aynı çevrel çemberden bahsettiğimiz için yarı aynı olacak. O halde ben diyorum ki BC bölü sin teta. bu nedir? 2R'yi verir bize. Çapı verir. Aynı 2R'yi sevgili arkadaşlarım EF bölü sinüs theta da verecektir. EF bölü sin teta da verecektir. E şimdi o zaman şu ikisi birbirine eşit. Sin tetalar gitti. BC, EF'ye eşit geldi. BC, EF'ye eşitse oranları da tabii ki 1'dir diyeceğiz. Cevabımız A seçeneği olacak. Daha karışık bir soru halinde de sorulabilirdi bize. Aman dikkat. Ee, bu şekilde sevgili arkadaşlarım trigonometriden nasıl yardım istiyormuşuz? Sinüs teoremiyle yardım istiyormuşuz. Çevrel çemberin yarı çapıyla çapıyla alakalı bir şekilde yardıma ihtiyacımız oluyor. Dördüncü sorumuz çok ama çok şık bir soru. Dikkatli dinlemenize çok büyük fayda var. Analitik düzlemin birinci bölgesinde orijin merkezli ve yarı çapı iki birim olan sevgili arkadaşlarım çeyrek çember gösterilmiştir. AYT yayı A-Y-T yayı 4 eş parçaya bölünüp isimlendirilmiş bakın şunların her biri bütün yaylar birbirine eşitmiş arkadaşlar isimlendirilmiş ve BoT açısı 10 dereceymiş bakın şurası 10 derece Şimdi bu yaylar birbirine eşitse o halde buradaki açılar da birbirine pek tabi eşittir Yani ben Şuradaki açıyı Alfa dersem Burası da Alfa Burası da Alfa Burası da Alfa olacaktır Pekala Madem öyle 4 alfa ile 10 derecenin toplamı bize 90 dereceyi verecekse buradaki 4 alfa 80 derecedir ve alfa dediğimiz açının da 20 derece olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. X, Y, Z, T noktalarının apsislerinin çarpımı sorulmuş. Öncelikle X'in apsisi, Y'nin apsisi, Z'nin apsisi ve T'nin apsisine bakmamız şart. Ben buradaki X'in apsisini nasıl bulurum? Hocam çok basit. Nasıl yani? Şu şekilde bak. Burası alfa değil mi? Yarıçapı 2 birim olan çeyrek çemberdi. Yani şuradaki hipotenüsümüz bizim kaç? Şuradaki dik üçgene göre 2. Şimdi o zaman ben şu kısmı nasıl hesaplayabilirim? Çok basit. 2 çarpı kosinüs alfayla. Bakın bu x'in apsisi 2 kos alfaymış. Peki y'nin apsisi nedir? 2 çarpı kosinüs 2 alfa'dır. Çarpı z'nin apsisi 2 çarpı kosinüs 4 3 alfa'dır arkadaşlar. Değil mi? Bak. Alfa alfa alfa 3 alfa çarpı diğeri de 2 çarpı kosinüs 4 alfa olacak şimdi şunu şöyle çektim tabi siz göremediniz ama ben yazdım bunu böyle çektik arkadaşlarım burası 2 çarpı 2 çarpı 2 iki çarpı 2'den 16 geldi alfa kaçtı 20 idi yani kosinüs 20 kosinüs 40 kosinüs 60 ve kosinüs sevgili arkadaşlarım 80 var elimizde kos 60'ın zaten 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz o yüzden 1 bölü 2 ise 16 ile 1 bölü 2'yi çarptım 8 geldi 8 çarpı cos 20 çarpı cos 40 çarpı cos 80 isteniyor şimdi bizden. Arkadaşlarım öncelikle ben üst tarafı bir kere sinüs 20 ile çarpmak istiyorum. Şimdi böylelikle ne olur? Şu 8'i de 4 çarpı 2 diye ayırdım. Bakın sol tarafından sinüs 20 ile çarptım. Çarpı kosinüs 20, kosinüs 40 ve kosinüs 80 yaptı burası. Sonrasında ise... Biraz daha çekeyim şunu. Sonra da şöyle diyeceğim. Hocam 2 çarpı sin 20 çarpı cos 20 nedir? Tabii ki sinüs 40'tır. Şimdi şu 4'ü 2 çarpı 2 diye yazacağım. Çarpı sin 40 çarpı cos 40 çarpı cos 80 dedik. Peki 2 çarpı sin 40 çarpı cos 40 nedir? Tabii ki sin 80'dir. Dolayısıyla burası da 2 çarpı sinüs 80. Çarpı kosinüs 80 yaptı arkadaşlar. Peki bu nedir? Hocam bu da sinüs 160'tır. Çok güzel. Şimdi bu kısmın sinüs 160 olduğunu elde ettik. Ama en başında ne dedim ben? Ben şu ifadeyi arıyorum. Buradaki sin 20'yi ben sonradan uydurdum. Sonradan çarptım bunu. Madem öyle bulduğumuz ifadeyi tekrar sin 20'ye bölmeliyiz ki biz tekrar aradığımızı bulalım. Peki sinüs 160 nedir? Hocam 180-20 diye yazılırsa sinüs 180-20 diye yazılırsa ikinci bölgedeyiz isim değiştirmeyecek sinüs pozitif sin 20'ye eşittir. Sin 20 bölü sin 20 sorulmuş arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun cevabımız E seçeneği olacaktı diyebiliriz dördüncü sorumuz için. Evet dördüncü sorumuzu çözdüğümüze göre artık bu sayfa bitti. Şöyle sayfamıza uzaktan bakalım. Ciddi anlamda ÖSYM'ye uyumlu sorular. Yani ÖSYM'de böyle bir trigonometri sorusu bunlardan bir tanesi çıksa şaşıracak değiliz arkadaşlarım. Yakışır da. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bunları dikkatli dinleyip sıkıca çözüp iyice beynimizi aşılamamız gerekiyor bu soruları. Şimdi abi kuzam eşitsizliği ile alakalı bir sorumuz var. X, Y, Z. Tabi abi kuzam eşitsizliği hocam müfredatta vardı da biz mi acaba kaçırdık demeyin müfredatta yok. E, bu sadece bir eşitsizlik veriyor bize. Bir yöntem veriyor. Bu yöntemle bunu bulabilirsin. Acaba sen de hocama o zaman bu yöntemi kullanaraktan cevabı bul diyor bize. Tamam mı? Müfredatta böyle bir şey yok. X, Y, Z. Sıfırla pi kapalı aralığından bir eleman olmak üzere. Sinüs X çarpı, sinüs Y çarpı, sinüs Z. Sevgili arkadaşlarım daima 3 kök 3 bölü 2 pi'nin küpü çarpı X çarpı Y çarpı Z'den daha küçük olmak zorunda deniliyor. Buna da abi kuzam eşitsizliği deniliyormuş Demek ki bu adam bulmuş bu eşitsizliği Turgut abi kuzam eşitsizliğini kullanarak Sin pi bölü 9 çarpı sin 2 pi bölü 9 küçük veya eşittir Köküç bölü k eşitsizliğini elde ediyor K'nın değeri kaçtır diye sormuş Lan bir dakika Sinüs x, sinüs y ve sinüs z var burada 3 tane sinüs vardı Adam burada 2 tane kullanmış Turgut hata mı yapmış? Turgut hata yapmamış da Aslına bakarsan ee, bu soruyu soran hoca Sizde biraz oyun oynamak istemiş Tamam Ne yapacağız Şuraya hocam Sinüs pi bölü 2'ye de ekleyeceksin sen Nasıl hocam soru mu yanlış Hayır soru yanlış değil Sin pi bölü 2 zaten 1'dir Ve 1 olduğu için sen buraya bunu rahatlıkla ekleyebilirsin Çok güzel Şimdi ben Sinüs pi bölü 2 çarpı Sinüs pi bölü 9 çarpı Sinüs 2 pi bölü 9 için yukarıdaki şurada abikuzam eşitsizliğini kullanarak kendi kendime bir eşitsizlik çıkarmak istiyorum. Acaba bu neyden küçük veya eşittir? Pekala neyden küçük veya eşittir? 3 köküçün küpü diyoruz. 3 köküçün küpü arkadaşlarım. 3'ün küpü 27. Köküçün küpü de 3 köküçtür. Bölü 2 pi'nin küpü de 8 pi küptür. Çarpı x çarpı y çarpı z. Bak x, y, z çarpıyorum. Pi bölü 2 çarpı. Pi bölü 9 çarpı. 2 pi 9 dedim. Şimdi öncelikle şunu görün burada. Pi çarpı pi çarpı pi pi küp yapar. Şuradaki pi gider. Şuradaki 2 ile buradaki 2 de gider. 9 kere 9 81'dir ve 3 kere 27 de 81'dir. Yukarıda ne kaldı arkadaşlarım? Köküç aşağıda sadece 8 kaldı. Ve şöyle yazdım. Burası da sinüs pi bölü 2. Hatta sinüs pi bölü 2 yazmıyorum. Sinüs pi bölü 9 çarpı sinüs 2 pi bölü 9 olmuş oldu değil mi? E şimdi sen şunun gerçekleştiğini, gerçeklendiğini biliyorsun. Bunu aldın, şuraya koydun. Şimdi nerede? Şuraya koydun. ha? Şimdi şuraya bakıyorsun. Şuradaki simpi bölü 2 de sildim. Şu kısma bakıyorsunuz. Şu kısma bakıyorsunuz. Hmm. Bir de şuraya bakıyorsunuz. Bir de buraya bakıyorsunuz. O zaman buradaki k kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 8'in ta kendisi. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktı. Geçtim 6'ya. D doğrusu. 3x artı 4y eksi 24 eşit 0 olarak bize verilmiş. KOB açısı alfa demiş bak şurası alfa. k a da teta demiş burası da teta. obBk'ya eşitmiş yani şurası şuraya eşit arkadaşlar. Yukarıda verilen bilgilere göre sinüs teta ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şuradaki açının teta'nın sinüsü soruluyor bize. Şimdi öncelikle ben burada eksi 0 verirsem şu kısım gider. y ise 6 olur yani şurası 6'ymış arkadaşlar. Burası 6 ise ki buradaki uzunluğumuz 6'dır. Daha sonrasında hatta bu uzunluğu şöyle gösterelim direkt 6 diye. Ve e, ben bu sefer y'ye 0 verirsem. Y'ye 0 verirsem burası gider. 3x-24x'e x 8 olur. Yani burası 8'miş. O halde burası 8'dir diyebiliriz. Çok güzel. Şimdi arkadaşlarım sinüs teta istenmiş ya. Ben şunu şöyle yaparsam. Bunu bu şekilde yaparsak. Şu kısım acaba bize neyi verir? Şimdi bunu bulabilmek adına şunu şöyle çekerim. Bununla şurası eşittir değil mi? Şimdi ben buraya eğer A dersem, küçük A. A'nın 8'e oranı, A'nın 8'e oranı eşittir diyorum. Şunun şuraya oranına eşit olur. E şimdi burası kaçtır bak? 6 8 10'du. E burası 6 ise burası 6. E demek ki burası 4. O halde 6'nın 10'a oranı diyeceğiz. 6/10. Buradan 10A 48 yapar. A eşittir. Tabii ki ne gelir arkadaşlarım? 4,8 gelir. Yani şurası kaçmış? 4,8'miş. Şimdi aynı yöntemle bu sefer şuraya B diyelim şu kısma ve burayı bulalım. B'nin 6 oranı B bölü 6 eşittir. 4'ün 10'a oranı 4 bölü 10. Buradan da 10B eşittir 24 gelir. B eşittir 2,4'tür deriz. Yani arkadaşlar şurası da neymiş? 2,4'müş. Şimdi bak şuradaki üçgene odaklanmanı istiyorum. Şuradaki üçgen var ya o üçgen. Bunun... Karşısı 2,4 komşusu 4,8 yani 1'e 2 oranı var. 1'e 2 oranı varsa o halde ben o üçgeni şu şekilde düşünürüm. Hop hop hop hop. Şurası 1 burası 2 oranı varsa burası kök 5'tir. Şimdi bizden istenen ne? Şuradaki açı teta'nın sinüsü yani karşı bölü hipotenüs yani 1 bölü kök 5 istenmiş. Bu da kök 5 bölü 5'in ta kendisidir. O halde cevabımız C seçeneğidir diyebiliriz. Geçtim 7'ye. Birbirine paralel şekilde konumlandırılmış bir uçak pisti ve bir otoyol verilmiş arkadaşlar. Uçak pistine ne, inişe geçen bir uçak ve uçakla aynı hizada sabit bir hızla otoyolda yoluna devam eden. Bak uçakla aynı hizada bulunan ve sabit bir hızla otoyolda yoluna devam eden bir otomobilin belirli bir andaki görselleri gösterilmiş. İkisi de aynı hizada bakın. Şu hizada arkadaşlar uçak şuradan şuraya kadar yol alarak yukarıdan piste iniyor. Otomobil ise şuradan şuraya kadar geliyor diyebiliriz. Tamam şöyle yapalım. Pekala. Uçak 15 derecelik bir açıyla iniş yapıyormuş. Yani arkadaşlar şunu şöyle gösterecek olursak. Şurası 15 dereceymiş. Onu sarıyla yazalım ki belli olsun. Burası 15 dereceymiş arkadaşlarım. Pekala. Demiş ki bir de bize ve yere indiği anda yine otoyoldaki aynı otomobille aynı hizada kalıyormuş. Otomobil bayağı hızlı gidiyor o zaman tamam mı? Aynı anda aynı şekilde şuradaki hizalanıyorlarmış arkadaşlar. Yani aynı anda otomobil şuradaki yolu alırken aynı anda uçak buradaki yolu alıyormuş diyeceğiz. Pekala buna göre uçağın hızının otomobilin hızına oranı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi aynı anda aynı hizadalar yol bittiği anda da aynı hizadalar. Demek ki ikisi de bulunduğu noktalardan diğer konuma eşit sürede gitmişler. Eşit sürede alınan yolların oranı eşit sürede yapılan hızların oranına eşittir. Çünkü hızla yol doğru orantılıdır. O halde arkadaşlar ben yolları oranlamak yerine, hızları oranlamak yerine yolları oranlamayı tabii ki tercih ederim. Peki gelin yolları oranlayalım hadi. Nasıl yapacağız? Sıkıntı orası değil mi? Şimdi gençler şurası 15 derecelik olduğunu biliyoruz. Ben, ben. Şura, şu kısma yani otomobilin aldığı yola x dersem. Uçağın da kuş bakışı uzaklık kroki'den aldığı yola da yine x demek zorundayım. Şimdi burası x ise gelin şuraya da h diyelim. kosinüs 15'i hesaplayalım. Kosünüs 15 nedir? x bölü h'dir. Peki ben h'ı nasıl anlarım? Şunda şunu yer değiştirirsek h'ı bulmuş olurum. x bölü kosünüs 15'miş. Yani arkadaşlar uçağın aldığı yol x bölü kos 15 Otomobilin aldığı yol x'miş arkadaşlar. Tamam otomobil x kadar yol alıyor. Uçak x bölü COS 15 kadar yol alıyor. Şimdi o zaman uçağın hızıyla otomobilin hızını oranlayacak olursam demek ki x bölü 15'i ben x'e oranlayacakmışım. E madem öyle bunları oranlarsanız sevgili arkadaşlarım ne gelir? X bölü o böldüm x'e oranı soruluyor. Uçağın hızının otomobilin hızına oranı. Pekala bu nedir arkadaşlar? Hemen bulalım. X'ler gitti. Cevap 1 bölü cos 15. E çok güzel. Bu 1 bölü cos 15 nedir acaba? Şimdi arkadaşlarım. Önce cos 15'i bulmamız gerekiyor tabii değil mi? Cos 15'i nasıl bulacağım? Kosinüs 60-45 yardımıyla bulabiliriz arkadaşlar. Ki bize cos 15'i verir. Bu da fark formülünden. kosinüs 60 çarpı kosinüs 45-45. Sinüs 60 çarpı sinüs 45'tir. Cos 60 1 bölü 2'ydi. Cos 45 kök 2 bölü 2 eksi. Sin 60 kök 3 bölü 2'ydi. Sin 45 yine kök 2 bölü 2'ydi. Yani üst taraf kök 2 eksi kök 6 bölü alt tarafta 4 yapar. Tabii bir de biz kosinüs 15'i bulduk. Yani şunu şurada bulduk. Bir de bunu 1'e bölmemiz gerekiyor. Yani 1 bölü kök 2 eksi kök 6 bölü 4 diyeceğiz. Şöyle. Bununla ters yerip çarparsanız 4 bölü kök 2 eksi kök 6 yapacaktır tabii ki. Arkadaşlarım bu şekilde e, düşünecek olursak bu arada bir hatamız var mı diye bakmak istiyorum. Şurası artı sevgili arkadaşlarım. Var. Çünkü negatif geliyor negatif gelmemesi lazım. Ona şaşırdım. Ona bozuldum yani. Neden burası artı? Çünkü fark formülüydü. Kosüniste burası artıydı. Dolayısıyla şurası artı. Dolayısıyla burası artı. Dolayısıyla burası artı ve burası artı. Tamam. Şimdi ben bunu ne yapmam gerekiyor arkadaşlarım? Tabii ki 4 bölü kök 2 artı kök 6 dedik ya. Bunu arkadaşlar şöyle yazalım. Kök 6 artı kök 2 diye yazalım. Bunu da ben kök 6 eksi kök 2 ile genişletecek olursam karşıma bir cevap çıkar. Üst taraf 4 parantezinde bunu oraya sığmayacak yani sığacak da siz göremeyeceksiniz. 4 parantezinde kök 6 eksi kök 2 dedim. Alt kısma bakıyoruz. Kök 6 eksi kök 2 ile kök 6 artı kök 2'nin çarpımı 2 kare farkından. Kök 6'nın karesi 6 eksi kök 2'nin karesi 2'den yani 4 mü gelir? 4'lerde giderse cevap karşımıza çıkar mı? Çıkar. Cevap neymiş? Kök 6 eksi kök 2'ymiş. Yani D seçeneğinde sevgili arkadaşlarım cevap verilmiş deriz. Ve 8. sorumuz artık son sorumuz. ABC ikizkenar kenar üçgeni ve merkezi AC üzerinde olan ED çaplı çember verilmiş arkadaşlar. Görsel bu. Çember üçgene F ve K noktalarında teğetmiş. C'ye eşitmiş arkadaşlar. AB dediği yer şurası, AC dediği yerde. Şurası bunlar birbirine eşit. KC 2 birimmiş. KC neresi şurası. AFD 4 birimmiş. Yani burası da 4 birim. Çemberin yarıçapı OD yani şurası kaç birimdir diye soruluyor bize. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle ben şuraya alfa dersem şu kısmında alfa olması gerektiğini bileceğim. Şekli de yakınlaştırmak istiyorum. Daha iyi çözeriz. Değil mi? Aynen. Şimdi bak alfa çizdik uzaktan. Alfalara bak nasıl olmuş. Şurası alfa. Burası da alfa. Daha sonrasında şöyle şeyler yapsak nasıl olur acaba? Şunu şöyle teğet olduğu yere çeksem. Bunu da teğet olduğu yere çeksem. Bunlar dik olur mu? Olur değil mi? Çünkü t'ete inince dik oluyordu. Şimdi şurasının iki olduğunu biliyoruz. Şu kısmın 4 olduğunu biliyoruz. Burasının alfa olduğunu görüyoruz arkadaşlarım. Burası da alfa. E tabi doğal olarak bak şurası R ise burası da R'dir. Pekala. Şimdi ben burada alfanın, bak alfanın. Tanjantını hesaplayabilirim mesela. Tanjant alfa nedir? R bölü 2'dir değil mi? Güzel. Burada şu kısım var ya. Bu kısma da herhangi bir açı atayabilirsiniz ama... Üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğu için bu kısım 180 eksi 2 alfadır da diyebiliriz. Böylelikle tanjant 180 eksi 2 alfa ne olacaktır? R bölü 4 olacaktır. Güzel. Şimdi ne yapacağız? Hocam 180'den çıkmış indirgeme formülü uygulayalım mı? Uygulayalım. 180'den çıktığı için isim değiştirmeyecek ama ikinci bölgede sevgili arkadaşlarım ikinci bölgede tanjant negatif olduğu için eksi tanjant 2 alfa olacaktır burası. Bu da r bölü 4'ü veriyormuş bize. Tanjant 2 alfa dediğimiz olay. Tanjant 2 alfa dediğimiz olay nedir? Eksi. 2 tane tanjant alfa bölü 1 eksi tam kare alfadır arkadaşlar. Bakın sadece işaretlediğim yere bakın. Şu kısım tanjant 2 alfanın eşitiydi. Şuradaki eksi de bunun eksisi zaten. Ve bu da neymiş arkadaşlar? R bölü 4'müş. Peki sen tanjant alfanın R bölü 2 olduğunu bilmiyor mu güzel kardeşim? Biliyorsun o zaman yaz yerine. Eksi 2 çarpı R bölü 2 bölü 1 eksi R kare bölü 4. Eşittir ne olmuş oldu? R bölü 4 olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar bakın. Şuradaki 2 ile buradaki 2'yi bir götürdüm. Buradaki R ile buradaki R'yi de götürdüm. İçler ıslar çarpma yaparsanız 4 kere eksi 1 eksi 4 eşittir. Şurası da 1 eksi R kare bölü 4 yapacaktır. Arkadaşlarım bunu bu tarafa atarsanız hemen şöyle gösterelim. Bir bu tarafa atarsanız eksi 5 eşittir, eksi r kare bölü 4 yapar, eksiler gitti. 4 kere 5 20'dir, 20 eşittir, r karedir, r kaçtır? 2 kök 5'tir. Şimdi biz r'yi 2 kök 5 bulduk ya, cevap da o aslında. Neden? Çünkü bizden od istenmişti ama od de zaten r'nin ta kendisiydi. O halde cevabımız 2 kök 5'miş. Yani doğru cevap c seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Ve böylelikle trigonometriye artık noktayı koyabilirsiniz. Valla güzel testi bence. Umarım sen de beğenmişsindir. Keyif almışsındır. E, logaritma, dizi, limit süreklilik, türev ve integral kaldı artık sadece. Yukarıda da görüyorsunuz. Artık logaritmanın lambasını yakmanın zamanı geldi. Trigonometrinin lambasını söndürebiliriz arkadaşlar. Logaritmada e, olabildiğince sizlere fazla örnek sunmaya gayret gösterdim ki. E, en başında da söylemiştim zaten. Kitabın güzelliği şu. Yani gereksiz maliyetten kurtardık aslında yani bu kitap 290-300 sayfa olabilirdi o civarlarda sayfalara sahip olabilirdik çünkü ben el yazmalarımda öyleydi ama olabildiğince sıkıştırdım satır aralarındaki boşluklara kadar mesela örnek veriyorum şurada şöyle heh, şuraya bakalım mesela. Şuradaki satır aralarındaki boşluk var ya arkadaşlarım. O boşluklar normal şartlar altında bir kitapta olması gerekenler şu an çok çok daha dar. Ama ben bunları fark ettim. Bunları daralttığım takdirde buraya bir soru daha sığabiliyor. Evet ama bir soru hocam bir sorudan o kadar sayfa azalır mı ama bu, bu notlardan, bu tanımlardan arkadaşlarım her yerde olduğunu düşünürseniz. Bakın buralarda bakın arkadaşlarım logaritmanın tanımına gidelim mesela. Şuralara gittiğimiz takdirde bakın. Yani şurası arkadaşlarım yan sayfada durması gerekiyordu. Ama ne yaptık? Bunların hepsini bir araya getirdik. Bunların hepsini daralttık. Yani görünümün çok fazla önemi yok ama görünüm de çok güzel oldu bence kitabın. Şablonu da çok güzel oldu. Yani sizler için kitap ucuz olsun diye her şeyi yaptık. Umarım e, bu konuda da hakkınıza girmiş gibi olmak da istemiyorum açıkçası. Ama bence daha iyi oldu. Daha hoş oldu. Çünkü arkadaşlar Kaliteli bir kitabı ucuza almış olacaksınız. Bu da benim için e, kafi. Gençler şöyle yapalım. Sonraki videomuz logaritma olacak. Logaritmada görüşürüz artık. E, sevgili arkadaşlarım 2023'teyiz biliyorsunuz. Yani siz e, bu videoyu izlediğinizde 2023'teyiz artık. logaritma alanı 2023'ün artık ilk günlerinde logaritmaya başlamış oluyoruz. Geç kaldık hocam falan diyen arkadaşlarım için de duyurulur yani. Hani trigonometri bitti ya. Yani en sıkıntılı yer bitti şu an kitapta. En sıkıntılı yerdi. 12 videodan oluşuyor. Video uzunluğundan kaynaklı değil. Videonun çokluğundan kaynaklı değil. En sıkıntılı yerdi çünkü uzun sürüyor. Anlatması da uzun sürüyor. Soruları da uzun sürüyor. Dolayısıyla bundan kaynaklı en sıkıntılı yeri bitirdik diyebilirim artık. Senin için de öyle benim için de öyle. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım artık trigonometri bittiğine göre biz işin %50'sini değil %60'ından fazlasını bitirdik. Artık bu kitap e, çok rahat bir şekilde bitecek ve, ve çok kısa bir sürede bitirdiğimiz için de artık rahat rahat benle beraber SML tarzında sorular çözeceksin. Çok güzel sorular çözeceksin. Benle birlikte çok güzel sorular görmüş olacaksın ve... Bu sorular sana üniversiteyi kazandıracak. Hayalindeki üniversiteyi kazandıracak. Buna adın kadar emin olabilirsin. Yeter ki arkadaşlarım. Zaten benim kanalımda e, şeyi odur. Özelliği odur. Son 4 ay herkesin uğradığı bir yerdir arkadaşlar. <gülüyor> Şubattan sonra böyle Mart gibi falan görürsünüz sizler de. O yüzden arkadaşlar sizler şu an en iyisini yapıyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Yani takip ediyorsunuz. Başlangıçtan itibaren beni takip eden arkadaşlarım var. Instagram'da bana hala bakın hala en az 10 kişi var 15 kişi var hala bana çözdüğü her sayfanın fotoğrafını gönderen Allah razı olsun onlardan onlar sayesinde de kendimizi yalnız hissetmiyoruz açıkçası bunları yapan arkadaşlarım beni çok mutlu ediyorlar onlar inanılmaz derecede şanssızlar arkadaşlar Sizler de mutlaka ama mutlaka bu kitabı tam takım bitirdiğiniz takdirde bir şeyler olacak tabi elbet ama Dediğim gibi soru bankalarımızda çözmeyi lütfen unutmayın. Artık hangi soru bankasından çalışıyorsanız orası size kalmış. Ben şunu çözün bunu çözün demem benim için yani sizin için de yanlış olur. Benim için de hata olur arkadaşlar. Çünkü herkesin bir tarzı var. Senin nasıl ki kitap tarzın varsa soru çözüm tarzın varsa. Mesela ben bir başka bir kitaptan konu anlatırken biraz afallayabiliyorum. Ama kendi yazdıklarımdan anlattığım zaman daha kendimi özgüvende hissediyorum. Tabii doğal olarak aynı şey senin için de geçerli. Bunları asla ama asla unutma tamam mı? Evet. Sizlerden de kopamadım bir türlü. Dersi bitireli 5 dakika oldu ama hala vır vır vır vır konuşuyor ismi aracınız. Arkadaşlarım dikkat edin kendinize. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmaları lütfen unutmayın.